arkadaşlar, bu hafta İslam Felsefesi okumaları dersinin önemli bir konusu ve konuğu var. Bu hafta Molla Sadra'nın hem kendisini hem de varlık teorisinin merkezindeki kavram olan asaletül vücut görüşünü dinleyeceğiz. Konumuz çok kıymetli alanın uzmanı bir hocamız. İstanbul İlahiyat Fakültesi'nden doktor öğretim üyesi Sümeyye Parıldar hocamız, bugün bizlere e, uzmanı olduğu Molla Sadra'yı ve e, varlık teorisini inşallah anlatacaklar. Biz de zevkle dinleyeceğiz. E, zor bir konu tabi. Molla Sadra malumunuz e, geç İslami düşüncenin temsilcilerinden bir tanesi. 17. yüzyılda yaşamış bir isim ee, ve e, sentetik düşüncesiyle ön plana çıkıyor hem işrakiliği hem meşayiliği hem de eberiliği ee, Sadreddin Konevi ve öncesinde İbn Arabi'den yaptığı atıfları da bildiğimiz için ee, yani işrakiliğin belki temsilcisi olarak tanınıyor ama bugün hocamız o konuda da bizi e, aydınlatacak. Ee, Sümeyye Hocam'dan ben kısaca bahsedeyim. Sümeyye Hocam e, bizimle aynı dönemde Marmara İlahiyat'ta lisans eğitimini e, almışlar. Biz tabi bunu sonradan fark ediyoruz. 99'da beraber girmişiz. 2004'te yine beraber mezun olmuşuz. Hocam e, yine yüksek lisansını İlhan Kutler Hocadan yanılmıyorsam yapmış ve... O zaman nerede çalıştım ben? Ama İlhan Hoca ile bitirdik tezi. Burhan evet. Köroğlu ile çalıştım, evet. Doğrudur, İlhan Hoca ile. Evet. İlhan Molla Sadra'nın e, ontolojisi, varlık ve mahiyet e, konulu bir e, tezdi. Yüksek San Ben PDF'ini arkadaşlarla paylaştım grubumuzda. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Orada onlar okudular. E, dolayısıyla bir hazırlıklı olarak geldiler programa. Bunu söyleyeyim. Hocam tabii aynı zamanda e, İngiltere'de Yüksek lisans ve doktora yapmış bir isim. Birmingham Üniversitesi'nde sanırım yüksek lisansını, Exeter Üniversitesi'nde de doktorasını evet. tamamlayıp yurda dönmüş ve şu anda da İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Hocam tekrar programımıza katıldığınız için davetinizi kırmayı icabet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sağ ol hocam, evet. hoş bulduk. Ben asıl size teşekkür etmek istiyorum. Umarım yani istifadeli olur. Ben hani çok bu konuda artık çok hocamız var. Yani kendimi evet. e, burada çok e, başarılı gördüm için kabul etmedim ama benim vechemi umarım faydası olur buradaki arkadaşlara. Siz güzel bir iş yapıyorsunuz burada. Evet, Peki, benim söylediklerimde bir şey olur, katkısı olur ümidiyle. Katıldım inşallah, Bere bereketli, verimli olur diye düşünüyorum. İnşallah hocam ve biz bundan eminiz, gayet verimli olacağı hususunda çalışmalarınızı biliyoruz. Çalışmalarınızın kalitesini biliyoruz. İLEM'de yaptığınız çalışmaları da takip ediyoruz, onu da söyleyelim. Orada ciddi akademik projeler var. O projelerin hemen hemen her birinde yer aldığınızı da görüyoruz. Arkadaşlarımız da size... Bu vesileyle eğer tanımayanlar varsa tanımış olsunlar. E, ama eminim tanıyorlardır. E, dolayısıyla alanında uzman, e, donanımlı bir akademisyenle bugün beraberiz arkadaşlar. İnşallah verimli bir e, program olacağını düşünüyorum. E, sorularınızı da bekliyoruz tabii programın sonunda. Biz genellikle hocam bir saat bir süre veriyoruz size konuyu e, bize takdim etmeniz için. Ee, hiç müdahale etmiyoruz. Onun sonunda sorularımızı takdim ediyoruz. 15 dakikada öyle sürüyor. 1 saat 15 dakika gibi genel bir program oluyor. Daha sonra da bu YouTube'da, e, OkuOkut TV kanalında yayınlanıyor program. E, bütün yurtta insanlarla, hatta dünyadaki insanlarla e, böylece e, bu programlar onlardan yararlanmış oluyorlar. Öyle diyelim. Şimdi hocam şöyle başlayayım ben. E, Molla Sadra'yı, İslam düşüncesinde konumlandırmak istersek ne diyeceğiz, nereye koyacağız? Önce bir konumlandırmasıyla başlayalım. Daha sonra da Molla Sadra'yı önemli kılan, öne çıkaran, onu özgün kılan görüşleri bağlamında şöyle bir bize tanıtabilir misiniz diye başlayalım inşallah. Buyurun hocam söz sizden. Çok sağ olun. Hocam aslında benim bugün e, asıl hedefim yani böyle Molla Sadra'yı ya dair genel bir zihinde harita çıkarmak. Yani bütün sunumda asıl gayem bu sorunuzun cevabı olacak biraz. E, evet. Çünkü Molla Sadra hem e, geç dönemde görebileceğimiz sentez içerisinde büyük oranda yani Osmanlı'da da İran'da da dikkat çeken isimlerin önemli bir kısmını sentezleyen pek çok geç dönem filozofunun özelliğine sahip. Anlarda bir hani İbn Sina sonrası ve hani ikinci şairlerden de sonra göreceğimiz niteliğe sahip o e, artık üç tane bizim şeyimiz var büyük sistemimiz var e, onların hepsini de birleştiren yapıyı Molla Sadrada da görüyoruz Osmanlı'daki ki düşünürlerde de göreceğiz yani benzer bir şey e, bir tarafıyla böyle bir yönü var yani geç dönem düşünür olması açısından bizim daha önceki tartışmaların nelere evrildiğini göreceğimiz bir yer, Mola Sadran sistemi. Evet. E, bu anlamda bazen şey olarak da düşünebilirsiniz, yani bir müze gibi. Herkes var orada. Hmm. Ama kime nasıl yer vermiş? Mesela çok heyecan verici yönlerinden bir tanesi burası. E, kendi bölgesini has, bazı dokunuşlar var. Yani aslında asal tür vücut noktası biraz öyle biz, yani çok. Belirgin bir şekilde bunu evet. otomatik tartışmalarda görmeyeceğiz. Ola Sadran hocasıyla Ola Sadra, hocası Sadra ve sonrasında belki Safevi e, e, İran'ı göreceğiz. Hmm. Ama e, bu da biraz daha kendisine has, o bölgeye has bir şeyin e, belki düşünme biçiminin sonucunda ortaya çıktı. Evet. E, bunu da yine geriye götürebiliriz. Yani misinden sonra tartışmalara götürebiliriz. O hmm. anlamda bazen de kendi dönemsel... E, yani teorik tartışmaların kendi döneminde, hani toprak gibi düşünelim tartışmaları, her toprakta biraz daha nüansıyla o bitki büyüyor. Ee, Osmanlı coğrafyasında farklı bir nüansla, Hint coğrafyasında farklı bir nüansla, İran coğrafyasında farklı bir nüansla büyüyor tartışmalar. Benzer tartışmalar eminiminden sonrasında. Orada asıl detayda çünkü şey, gizem ya da aradığımız şeyler. ...büyük sistemlerdeki farklılığı oralarda bulmaya başlayacağız artık, daha sonraki alanlar, dönemleri çalıştığımızda. Evet. da kendi coğrafyasını bu anlamda yansıtıyor, kendi... ...dönemi ve coğrafyasının... E, ...teorik... ...bir karşılığı var Satras sisteminde. Ben asalci vücut tartışmasının öyle orada... E, ...o yüzden doğduğunu düşünüyorum. Evet. Belki birazdan o tartışmayı nereye, nerelerden kaynaklandığına dair de konuşuruz ama... ...hani yine de bu versiyonuyla... Yani bütün sazanlarıyla asaret vücut dediğimiz zaman Sadra e, muhtemelen Hindistan'da çıkmayacaktı yani. O öyle bir şey. E, bu anlamda kendi bölgesi ve dönemini yansıtan bir isim bu açıdan önemli. E, tarih açısından önemli. Sadece İslam coğrafyasındaki farklı ekolleri birleştirilmesi değil de Sadra... Doğu ve Batının bu daha çok kendi hocasıyla da irtibatlı. Bir damat Doğu ve Batı'nın hikmetlerini birleştirdiğini hep söylüyor. Hı. Benzer bir şey Sadrada içerik olarak da görüyoruz. Yani kitaplarında Sadrada mesela çok yoğun Presokratikleri vesaire atıflar var. Bu şeylerde gördüğümüz işte Hı. yani bu Aristo öncesi tartışmaların hani bazı filozofların hikmet hikmeti yansıttığının öngörülmesi açısından aristocu perspektifle ona alternatif bazı perspektifler var. Sadra biraz daha o alternatiflere yakın bir yerde duruyor. Hı. Bu anlamda bazı presokritiklerin doğru anlaşılmadığını düşünüyorum. Şöyle gibi. Bu, bu, bu perspektif şeyde de görebilirsiniz. <Gülüyor> Müller ve evet. Nihal'ın yazısıya, de görebilirsiniz yani. O biraz daha farklı bir şekilde ee, okumaları da var, antiklere dair de yani bu şekilde. Diğer kaynaklarda da böyle. Ee, yani belirli bir, kendisine, kendisi, kaynağın neyse artık o kaynağı has bir tarih okuması da var. Bunu en belirgin dediğim gibi antikleri e, ele aldığı yerlerde görüyoruz. Ee, o yüzden metinleri sadece işte kendi dönemini yansıtmıyor, sadece İslam coğrafyasındaki veriyi yansıtmıyor birçok farklı coğrafyadaki tartışmalar onunla ilgili ise kendi kaynaklarını has okumayı da yansıtacak şekilde onun da felsefesini ve tartışmasını parçası kılıyor. Bu anlamda da çok renkli bir şey. O yüzden biz onun metinlerinden tarih de öğreniyoruz yani. Bu açıdan da sadra önemli. Bir de tabii yani bu, bu açıdan şu anda çok hani duygusal bağımız olmayabilir ama belki 1990'lar ve sonrasındaki araştırmacılar için biz şeyi çok, hani hala üzerimizde etkisi vardı. Gazal'dan sonra İslam düşüncesi bitti gibi. Bunun, hani bu düşüncenin etkisi artık bayağı bir kalktı. Yani akademiden de kalktı. Artık günlük hayatta bile bunun etkisi kalktı ama hani o dönemler açısından düşünürsek Molla Sadra, hani Fuat Sezgin Hoca'nın bilim tarihinde Yaptığı şeyin felsefedeki karşılığı gibi bir şey. Bu bir gibi bir şey yani. Hani biz evet. benimkârımda nasıl Meragaya vesaire işaret ediyorsak, e, işte i̇bn sonra da felsefe vardı demek için, yine Tusi'lere vesaire işaret ediyoruz ama bu bayağı uzun bir süre sürdü demek için işte hmm. e, Sadra'ya da bakabiliyoruz. Hani bunu en rahat konuşabildiğimiz filozoflardan bir tanesiydi Sadra. Şimdi daha fazla elimizde mazaman var tabii o zaman evet. önemser olarak yani sistematik düşüncenin, İslam coğrafyasında geç dönemde de devam ettiğini gösterme açısından sadrağı önemli idi. Hala önemli ama hani dediğim gibi bu, bu birazcık şeydir, duygusal bir <gülüyor> önem yani. Evet. Evet, yoksa artık biz biliyoruz ki zaten oturmuş bir şekilde hani alanda olan zaten biliyor da genel olarak yani evet. alan dışındakiler de artık bu konuda bilmiyorum şüphesi olan kalmadı diye düşünüyorum ben. Yani Molla Sadra çıkmasaydı, belki Gazali'nin hani kelsefeye büyük bir darbe vurduğu ve bunun etkisinin yüzyıllar boyunca sürdüğü tezi daha da hani kalıcı ya da işte temellendirilmiş bir tez olarak devam edecekti. Ama yani, Molla Sadra'nın yani çok sistematik bir yani, filosof Sadra'yı çok böyle atıf etmek, onu böyle hmm. tamamen hmm. tek kahraman gibi göstermek bence haksızlık olur. Evet. Ama Özellikle Batı'dan gelen okumalar içerisinde e, İslam felsefesi tarihleri yazını içerisinde hani bu algının kırılmasında Sadra sisteminin yani sistematikliği çok etkili oldu. Onu söyleyebilirim. Hı. Başkaları da var. Sırf Sadra değil tabi. Yani ama e, hani Mola Sadra'nın zamanının da geç oluşu bunu etkiliyor. E, Şerisinden yani İran düşüncesinin kendisine has bir e, yapıyı üretmesi açısından. Ee, yani kendi kültürünün üst düzey bir teorik ürününü, metafizik ürününü ortaya koyması açısından da yine Sadra, hani Safevi e, düşüncesinin artık hani zirvesindeki düşünürlerden bir tanesi olarak da görülüyor. Yani, o da kendi arasında önemli olduğu başka bir nokta. Ee, benim için Ola Sadra çok iyi bir hoca. <gülüyor> yani evet. e, bu Brentano ile ilgili bir kitap vardı. Brentano, Arist Brentano'nun Aristo karşılaştırması yapıyorlar, Franz Brentano'yla. Ee, i̇şte onun için hani Brentano'nun hocası Aristo'dur diyorlar. Hakikaten Sadra bu anlamda bu çok yönlülüğünden dolayı onu çalışan kişiyi de zorluyor. Ee, hem onunla birlikte yani Aristo'ya kadar ve daha öncesine kadar gitmek zorunda kalıyorsunuz. Hem dikey hem yatay çok farklı boyutlarda bütün okumak zorunda kalıyorsunuz. Evet. O açıdan çok çok iyi bir hoca e, sizi eğitiyor yani metinleri Anlamak için e, pek çok yönü takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Tartışmaları çok yönlü. Metin yazma biçimi de çok yönlü. Sadece bu farklı sentezleri, farklı ekollerden sentezde bulmasıyla ilgili bir durum değil. Hmm. bu da böyle. E, hocasıyla karşılaştırırlar. Mirdamat zor yazı, yazmasıyla önlü. Sadra bir de açık seçik yazmasıyla önlü bu yani hmm. kadar zor, bu kadar çok farklı alandan gelen şeyi temayı birleştiriyor. Bir de e, hani daha anlaşılır bir üstleyazım. Evet, yok. akıcı bir, bir üslubu var. Yani evet. okuduğunuzda akıp gidiyor metin. O yüzden de döneminde çok e, tepki çekmiş. Çünkü anlaşılıyor, <gülüyor> anlattığı için hani daha rahat. E, ben mesela şey diye düşünürüm. Böyle bir sunum yaptıktan sonra yeterince soru geliyorsa. Zor bir konu oldu özellikle zor bir konuysa kendimi çok başarılı hissederim yani, Hı. test edeceğiz bunu. Çünkü onu anlaşılır kılıp, o üzerinden problemleri hissettirebilmek bence başarılıdır Yani felsefe ile uğraşanın başarısı böyle ortaya çıkar diye düşünüyorum. erişilebilir ve beraber konuşulabilir kılmak yani. Muhtemelen Sadrâh'ın metni de o yüzden anlaşılır. Arapça yazıyor bu arada, genelde hani Sadrâh'ya pek aşina olmayanlar Farsça yazdığını düşünür. De var. De var ama Arapçadır asil metinleri. Çoğu burada görülen mesela sayfadaki hmm. metinler hmm. herhalde hepsi evet Arapça. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Bütün bunlara ek olarak Molasadır adının sisteminde ve yazımında üslubuyla ilgili bir şey bu biraz da felsefi ilimler, teorik ilimler, dini ilimler, dil ilimleri gibi bir ayrım yani çok sağlıklı değil. Satra Üslubunda bunların hepsi birbirine iç içe geçer. O yüzden e, mesela onun tefsirinden de istifade edersiniz teorik bir tartışmada uğraştığınız zaman. Ama aynı zamanda onun işte e, felsefi metnin içerisinde de e, ayet, hadis yer verilir, şiire yer verilir ve e, onların yorumuna da rastlayabilirsiniz. O yüzden hani son dönemde onun e, yorumculuğu üzerinde de çok şey yazıldı. Batı'da. Kaç tez yazıldı. Ee, Kur'an ve onun hermetik, e, nasıl bir hermenetiği var diye de çok çalışıldı. Çünkü bu yönde ilginç. Bunun ee, bunun üslubuna yansıması da önemli. Ee, dini ilimleri de kullanıyor. Dini ilimleri tartış e, dini ilimlerdeki tartışmalar da onun sisteminde bayağı şey e, içeride yani. Hem dini ilimler hem felsefi te, e, felsefi muhtelif e, şeyler, e, teoriler e, ve tarih boyunca gelen tartışmalar onun metinlerine yansıyor ve üslubu da bir bir boyutlu değil. Metin içerisinde düz anlayacağınız bölümler var, daha derinlikli bölümler var. O yüzden metni okudukça bazen kendisini birkaç seviyede de açabiliyor. Bazen başlıklarına da bunu yansıtıyor. Mesela hani derinlikli bilgilere yer verdiği başlıklarda biraz daha mesela işrak kelimesini çok kullanır. İşraki bir hikmet vesaire bir alt başlık gördüğünüz zaman anlayın ki orada birkaç boyut yukarıdan konuşacak yani. Öyle yerlerdeki dilinde de mesela işte değerli kardeşim beni dinle, kalp gözünü aç dinle vesaire gibi ifadelerinde de böyle biraz şey değişir yani. Ama birkaç satır, aralarda birkaç satır olur yani. Metin akışı içerisinde birdenbire bir bakarsınız hani birden vites arttırdım diyorlar öyle birden evet. bir turba geçebilir. Ee, ama anlaşılırdır yani. O yüzden hani şey e, değil. Başka yani bir soru var. E, genel resmiyle dair söyleyeceğim temel şeyler bunlar hocam. Yani mesela e, hakikaten tefsirle alakalı çalışmalarına baktığımızda Kur'an'ın birçok suresini, belli ayetleri evet. tefsir ettiği görülüyor. E, ve e, sanki bir müfessir... Bile diyebileceğimiz bir isim yani. Yeni ilimlerde eğitimi sağlam zaten ama o standart bir şey. Yani hani evet. biz modern zamanı biraz daha e, şeyiz, uzaklaşmış durumdayız yani ekonomilerden. Onun yaşamını dönemlendirirsek hocam, e, öyle bir dönemlendirme var mı bilmiyorum ama. Evet. Yani işte Şiraz'da eğitimden başlaması, sonra İsfahan'a e, gitmesi. Mir damatla işte hocasıyla tanışık orada akli ilimlerle tanışması belki bilmiyorum daha öncesinde tanışıklığı var mıydı ama sanki mir damatla başlıyor süreç bu felsefi ilimlerle olan bağı. Daha sonra 15 yıllık bir uzletten söz ediliyor. Bunun ayrıntılarını görebildiniz mi? Yani bilmiyorum çalışmalarımızda ile de benzetiliyor bu anlamda. Böyle zirve hmm. bilisimken işte İsfahan'da Tam meşhur olacağı zaman, tam tanınacağı zaman, bir anda her şeyi bırakıp, yanılmıyorsam kum şehriydi. Orada bir köye gidiyor, 15 yıl kadar. uzlete çekiliyor ve arkasından yeni fikirlerle yine Şiraz'a dönüyor ve sonra da vefat ediyor. Yani böyle bir dönemlendirme var mı hayatıyla alakalı? Yani... Tam olarak hani düşünce dünyasındaki dönemlendirme var mı onu bilmiyorum. Fakat kendisi mesela Esfar'ın girişinde bu en önemli metinlerden bir tanesi Esfar, dokuz cilt Orada e, zihinsel bir dönüşüm sürecinden bahsediyor. Tabii bu direkt uzetle ilgili olmak zorunda değil. Uzet dönemi daha çok e, bir tür yani toplumsal e, karşılık bulamaması ile ilgili aslında sadranganın. Dihinsel olarak mir damadın, e, ortaya koyduğu asayetül mahiyet görüşü var. Yani bu aslında Molla Sadra ile başlamıyor asayetül vücut. Bu varlık ve mahiyet ayrımının birinin diğerine öncelenmesi şeklinde problem haline getirilmesi mir da çok belirgin. Bu mahiyetin öncelendiğini, öncelendiğini e, şey yapıyor. Molla Sadra'nın da erken döneminde bunu kabul ettiğini biliyoruz. Hatta işte şeyde Eksirül Arif'in kitabı var. Bu hmm. Kâhşane ve Cahilen Hırat kitabına bir bir tür e, serbest çeviri ya da yorum diyebilirsiniz onu. Şerh gibi biraz karışık. E, mesela orada daha e, sonraki dönemlerde gördüğümüz görüşleri bütünlüğü yok. Daha erken dönemde tam e, şeyin hocasının etkisinden ayrılmış görünmüyor Mirda'nın. Ondan sonra işte, Esfaren girişinde e, bir aydınlanma yaşadığını söylüyor Mola Sadra. Ve artık hani bütün eşyaya bakış perspektifinin tamamen değiştiğini söylüyor. Buradaki revizyon, mahiyetin asaletinden, vücudun asaletine geçiş üzerinden olacak. Ee, bütün bir dil, yani bütün bir eşyaya baktığı dil tamamen ters yüz olmuş oluyor böylece. O dönüşümü uh, Esvar'ın girişinde anlatıyor. Ee, bu şey Kehek'teki dönemde ise, ee, aslında muhtemelen iyi bir, yani babası vahidi olduğu için e, şey bir yani destek görüyor e, siyasi bir destek var arkasında fakat toplumda yani Sadra döneminde genelde şeyden bahsedilir bizim e, Sünni coğrafyadaki ehli ehli kitap e, ve e, yani şey e, ehli hadis ve Kelamcılara benzer bir ayrım var. Kusul hmm. ve ahvari ayrımı. Bunların her ikisi de yani hani dini literatürden, naslardan bir tanesi yorumu, akıllı kullanarak da yorumu kabul ediyor. Diğeri ise tamamen nas merkezde ee, yorum katmaksızın, işte icmanın de, delil olduğunu reddederek vesaire e, dini ilimlerin ortaya olmasının gerektiğini düşünüyor. Her iki grup da e, işte daha İbn Arabi'nin düşüncesinin de şekil verdiği irfani perspektife belki yine Eflatuncu görüşlerin de etkisiyle ortaya çıkan bir dünya görüşüne felsefi diyelim ki artık bu hani felsefe salt İbn Sinacı bir felsefeyi karşılamıyor. Buna dikkat etmekte fayda var ama hani daha bir yaşam biçimi olarak yeni Eflatuncu görüşlerinde de o diğer kültürlerdeki hakikatle ilgili fikirlerin etkisinde olduğu İbn Arabici perspektifinin de hani kuvvetli olduğu, sühre verdiğinin işrak görüşünde etkili olduğu bir yapı şey var. İrfani gelenek içerisinde aslında kısmen var. Üçüncü bir grup olarak irfani, ekol ortaya çıkıyor. Sadra muhtemelen döneminde bundan etkileniyor çokça. Yani bunun çok karşılığı olmayacak. Evet. Yaşamın sonunda kendisi için kurulan medrese handa ders verecek. Yani bunu toplumsal karşılığını o zaman bulacağız. Ama Sadra'ya vefat ettikten sonra da bunun çok karşılığı olmayacak. Hmm. Yani Sadra sistemi aslında e, hemen karşılık bulan bir sistem değil. Yani canlanması için biz neredeyse birkaç yüzyıl bekliyoruz, 19 ya da 18 sonuna kadar bekliyoruz. E, kendi yakınları dahi en azından mesela irfani ekorunun içerisinde bile olsalar, asayet vücutta Sadra'ya çok desteklemiyorlar. Hmm. Yani müstehşikleri bekliyor sanki tanımak için ve ilk önce Şeyi Ali Nur Ali Nurit ve onun öğrencisi Sevzevari'yi bekliyor. Hmm, Onlar Sevzevi tekrar canlandıracaklar. Sonra modern dönemde bir şey var. İran'ın cumhuriyetinin kuruluşun sonrasında bir Sadra'nın merkeze oturmuş tutuşu var. Hmm. İşte orada yani Tabatabayiler, Mutahhariler üzerinden tekrar bir sadra isminin. Artık hani günlük hayatta da bilinen çok merkezde bir filozof olarak görüldüğüne şahit olacağız ama kendisi hemen sonrası dönemde şey olmamış. Çok da destek görmemiş. Hmm. Peki hocam çağdaşı olan Osmanlı düşünürleriyle bir irtibatı var mı? Yani hem fikri anlamda ya da... Belki o coğrafyaya herhalde hiç gitmemiş ama e, tanıyor mu acaba Osmanlı dönemindeki düşünürlerden, işte onların görüşleriyle alakalı e, bir bilgisi var mı? Hocam bu sorunuzu çok beğendim ama ben cevabını bilmiyorum. <gülüyor> yani birileri cevap bulursa ben dinlerim birkaç saat. Bu çok evet. güzel bir soru bence. Çünkü ben de merak ediyorum. Hı -hı. E, yani Osmanlı coğrafyasında bu Şiraz'dan gelen perspektifin işte, yani Mesela daha geç dönemde etkisini göreceğiz biz ama daha sünni şeyin etkisini göreceğiz yani Devanilerin vesaire etkisini göreceğiz. <gülüyor> ee, yani sadra ile onların ortak damarı Devani diye düşünebiliriz mesela evet. ama yani sadra'dan etkilendiler mi ee, ya da işte es zamanlı mola sadra onlardan etkilendi mi kısmında benim çok bir şeyim yok. E, <gülüyor> dordan onu çalışmadım. Sadra'da e, Osmanlı üzerinden değil ama e, Sünni kelam üzerinden Razi'nin ondan sonra Cürcani'nin ve çok etkisi var. Hani onu rahatlıkla söyleyebiliriz yani metin koyulma Ve muhtemelen e, yani metin yazımında mevakıf ile mevakıfın tanzimine benzeyen bir tanzim var eserde de. o o damar üzerinden bir ortaklık olabilir ama doğrudan Osmanlı ulemasıyla karşılıklı bir şey var mı bilmiyorum. Bizim yazmalarda çok fazla Sadra yazması yok. Evet, evet. Ee, sanki e, Sadra deyince böyle felsefe, kelam, tasavvuf e, üçlüsünün birleştirildiği bir zemin e, Sadra'nın düşüncesinde netleşmiş durumda. Böyle bir gayesi var mıydı sizce yola çıkarken? Evet, sadraç şey, yeni bir şey yaptığımız hemen hemen her metinde, zaten bu ilk dönem metinleri dışındaki bütün metinlerinde bir birbirine atıf durumu var. Mesela Esfara zaten uzun bir sürede yazıyor, hemen bitirmiyor. Ve muhtelif Risalelerde Esfara, Esfarda da muhtelif Risallerine atıf var. O yüzden yani külliyatın önemli bir kısmı olgun bir düşünceyle yazılmış ve birbiriyle entegre biçimde yazılmış. Hı. Ve hepsinde de hem vücut ile ilgili bir merkezi vücudu koyarak sistemi kurma görüşünün yansımalarını net görüyoruz. Ne yaptığını farkında. Hem de e, hikmetin ve diye bir şey kurmaya çalıştığını da e, belli ediyor. Bunu ama en belirgin mesela gösterdiği metinler Esfar ve meşair kitabı. Evet. Meşairin başında e, biraz hani İhya'daki şeye, perspektife benzer bir şekilde işte kendi dönemindeki sufilerden, kelamcılardan, felsefecilerden kendisini ayırıyor. Hı hı. Ve Hikmet-i özel bir yerde durduğunu söylüyor. Kaynak olarak da en temelde hakikatin bilgisine hedef alacak şekilde özellikle Nihni literatürü koyuyor. Yani Kur'an ve sünnetten oradan beslendimizi söylüyor. Hı. Bunu merkeze koyuyor. Ondan sonra e, buradaki gaye olarak da ahiretin bilgisini koyuyor. Yani öyle bir şey olacak ki bu bilgiyle birlikte biz ahirete hazır olacağız. E, metod olarak da bu Hikmet-i metot metod olarak da Keşfi Burhan'ı koyuyor. Şimdi yani hem Keşif hem Burhan yöntemlerini birleştirdiğini söylüyor. Aslında bunu da söylediğim şey biraz metoduyla ilgili. Evet. Yani keşifle birlikte aslında ile ilgili bilginin doğrudanlığını hedef edineceksiniz. Fakat e, bu doğrudanlık, Burhan'i bir dille de anlatılabilir bir doğrudanlık olacak. E, hem keşif hem de Burhan e, gayimizde ve metodumuzda da yansıyacak şekilde elimizde olacak. E, bunu da metot olarak koydum. Yani aslında hani sırf kelime olarak baktığınız zaman metodu da sentezi içeriyor. Yani keşif derseniz. Hmm usun ve eee metotları. Burhan Dersiniz kelamın ondan sonra felsefenin metotları, evet. mantığın dili vesaire burada var. E, bu onun metot e, metot tartışması onun kitabında bir mantık bölümü olarak karşımıza çıkmıyor yalnız. Ona dikkat etmek lazım. Yani Sadra bunlarda kuruyor derseniz bütün felsefesinde kuruyor. Evet. Yani işte mehat tartışmasında kuruyor. Mehat'tan varlık nasıl merkezi gelir size göstererek o dil nasıl kurulur size orada öğretiyor. Esfahan'ın girişinde yine Heren girişinde ve dililerin içerisinde varlığın dilinin nasıl bir dil olduğunu anlattığı bölümler var. Buralar biraz Semantik tartışmalar yani yeni bir dil kurma tartışmaları bunları belli ettiği yerler var ama en çok Esfahan'ın birinci cildinde bunu yapıyor ee, yine felsefenin ne olduğunu ya da işte hakikatin bilgisinin nasıl bir bilgi olduğunu anlattığı yerlerde bunu yapıyor özen Sadran hani böyle mantık anlattığı yerde bunu aradığınız zaman bulamazsınız ya da doğrudan evet. bir metot tartışması yapıyor mu diye baktığınız zaman bulamazsınız ee, şu, mesela e, ilahiyat şerhinde onun girişinde uzun bir ilimler ile ilgili anlatısı var. Orada işte felsefenin metodu ile ilgili aslında görüşünü biraz orada anlayabiliyoruz. Yine Esfahan girişinde yeni bir dil kurduğunu anlatıyor. Orada onu görüyoruz. Ve meşayirde delillendirmelerin içerisine yansımış bir şekilde onu görüyoruz. Ama ayrı bir mantık gibi, yani süre verdiği gibi mantığa yansımış şekilde bu tartışmayı çok ilgilirgin göremezsiniz ondan. Evet. Ee, Anlaşılmaya çalıştığım temel şey Burhani keşif e, yöntemini benimsiyor. Bunu da özellikle e, tartışmaları kurarken, tartışmaları inşa ederken ve bize yansıtırken, yazarken üslubunda belirtiyor, be belirliyor. Yani metodonun üslubunda ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ve e, varlığın dili nasıldır? Felsefe nasıl bir şeydir? Bunları tartıştığı yerlerde bize anlatıyor. Artık Sühre verdiği gibi hani yeni bir mantık işte İblisinden hani karşı mantıklı tartışmaları üzerinden görmüyoruz biz bu yani. şey metotması bir şeydir? Hocam şimdi tabii siz e, meseleleri çok iyi bildiğiniz için belki arkadaşlar e, daha terminolojiyi kullanarak ya da eserleri kısa isimleriyle konuşarak geçiyorsunuz anlamıyor olabilirler. E, şöyle <gülüyor> eserlerini ee, çok korktuğum yani, şey evet hocam evet, evet. beşari diyorsunuz belki arkadaşlar bilmiyor olabilir tabi evet. ee, Esfar diyorsunuz ee, evet hemen şurada o sayfayı açayım da evet, bence de bir artık şey yapabiliriz yani sunum yoluyla isterseniz şöyle genel Olur. bir konuya e, giriş yaparsak burada e, molla sadra niçin molla sadra onun e, vücut yani merkezde vücudun asıl olduğu, mahiyetin mahiyeti öncelediği, neden bu problemde böyle bir şeyi önemsediği, varlık teorisi ve bu varlık teorisini özgün kılan yanlar hem eserleri bağlamında hem de i̇bn Sina Sinan sonrasındaki tartışmalar üzerinden durduğu yer açısından şöyle bir genel olarak bir tanıyalım. Tamam. Ben artık karışmayacağım. Tamam. Ee, tamam. Bu sefer kesinlikle söz sizden buyurun. Tamam. <gülüyor> Bakalım başarabilecek miyim? Yani eğer e, yine teknik kalırsa siz araya girin. Lütfen karışın yani. Tamam sıkıntı Ben sizi açayım. E, hmm. Şimdi şöyle kitaplarını böyle bir listeledim ben. Çünkü bunun üzerinden de biraz Sadra'yı işaret etmek istiyorum. Neler yapmış diye. Bir kere evet. e, ana eseri şu. Hani, e, en büyük, en temel eseri. Ben genelde Espar diye iç bahsediyorum ama Hikmetül Mütallifi Esparül Akliyatil Erba. Bu dört sefer üzerinden, dört tür sefer üzerinden insanın seyri silokunu anlatıyor. Ee, ve aslında mevde ve miadı anlatıyor. Başlangıç ve son. Ee, aslında başlangıç ve son yalnız dineer değil. Başlangıç ve son dairesel. O yüzden baş ve son birleşiyor yani. Burası önemli, dairesel olması, evet. Evet, burada e, hak ikili üzerinden genelde kitapların bölümleri e, anlatılıyor. Ben hep karıştırdığım için arkadaşlar onu okurlar, hem de zamandan kazanmış oluruz. Fakat burada hak denilen hem tanrıdır hem de hakikattir. Hı -hı. Mesela ilk kitap hakka gidiş, bunu anlatıyor. Yani dış dünyadan biz Hakk'a, varlığın dilini de öğrenecek şekilde Hakk'a nasıl gidebiliriz? Evet. Ee, bu şekilde dört sefer içerisinde insanın e, yolculukları içerisinde aslında biz şunları öğreniyoruz. Birincisi varlık ve varlıkla ilgili temel problemler neler? E, metafizik nedir sorusu mesela ilk yolculukta bize anlatılıyor. Evet. Ee, İlk seferde biz aslında yolculuğumuzla birlikte bizim niçin bu işle uğraştığımızı da öğreniyoruz. Yani felsefe bizim yolculuğumuzun adı aslında. Bunun ile biz Seyri Sülük'ün içerisinde yer alabiliyoruz bu sayede. E, bunu bizim elde edeceğimiz dil varlık dilimi olası için. O yüzden ilk kitapta aynı zamanda varlık dilini nasıl kullanacağımızı da kuruyor. Ola has olan metodun dilini de orada bırakıyor. Yeah. E, Sonra mahiyet tartışmaları var. Mahiyet üzerinden işte küllilerle ilgili tartışmalar vesaire burada geliyor. Ondan sonra tabiat konuları var. tanrı alemi ilişkisi. Ondan sonra e, ilahiyata has diyebiliriz. E, i̇lahi sıfatlar, e, Tanrı'nın e, yani Tanrı'ya has e, konular, e, biz Tanrı'yı nasıl bilebiliriz bununla ilgili e, konular. Mesela irade bahsi vesaire burada kullanıyoruz kelam vesaire burada tartışılıyor. Evet. En son da mead bahsi. İnsan ve mead. Yani bizim klasik literatürde kitabın nefs dediğimiz şey de en son seferde. Ahiret ile ilgili bahislerde en son seferde. Hı hı. Mesela mutluluk nedir? Hani sadra yine mantıkta olduğu gibi ahlaklılığı da ilgili çok bariz metinleri yok. Mutlulukla tartışmasını da yine görüyoruz. Şimdi diğer eserlerin genel toplamının burası olduğunu düşünebiliriz. Yani İbn Sina'nın Şifası neyse, Mevlana'da da karşılık Hikmetül Mütale ya da Esfarül Erba. Evet. Bunun biraz özeti gibi görebileceğimiz ama özellikle ilk bölümleri, yani varlıkla ilgili bahislerin eee evet. ve meadın yani ontoloji ve mead bahislerinin olduğu kitap Kitabül meşairdir. Biraz önce işaret ettiğim hani girişinde kendi felsefesini anlatıyor. Dönemi dönemi içerisindeki e, gruplardan kendisi ayırdığını anlatıyordu. Din Metin. Kitabı Meşair'dir. Yine Mola Sadra'yı genelde çalışanların ilk öğrendiği, okutulduğu kitap da Şevahede yani Arkadaşlar Sadra okuyacağım derlerse e, benim e, hani ilk ağzım burada Meşair'le başlamasınlar. Türkçesi var çünkü Meşair'in. Meşair'le başlamasınlar Şevahede Ruboviye, Arapçasından okusunlar. Bu daha e, şeydir. Evet. Şevahet okumaya e, ilgili bahisler daha detaylıdır. Yani o yüzden de e, hani özellikle de bilgi ve insan çalışacaksınız, şevahet daha e, zaten hem ilk önce okumamız gereken hem de daha erişilebilir metin. Demiştik ki işte e, dini ilimlerle ilgili e, metinleri var. Bunlardan da şurada tefsir var. Mefatihül gayb var. Buraya koymadım ben onu. Mefatihül gayb, tefsir ve e, yani bu tefsir de yine yedi ciltlik şu şurası Sadra'nın tefsiri şurafın tamamı tefsir e, bir de ben de yok şerh Sülür Kâfi bu da Sülür Kâfi de Şia'nın önemli hadis metinlerinden bir tanesi ona şerh yazıyor e, yani oradan e, tefsir ve e, hadisle de ilgili metinler yazıyor Sadra e, bağımsız risaleleri var o risaleler genelde Esvar'ın içerisindeki konularla paralel gidiyor, yani mesela varlığın mahiyete karşı durumu ile ilgili Risalesi var, varlığın asaleti ile ilgili Risalesi var, işte insanın eylemleri ile ilgili Risalesi var, ee, burada birkaç tanesine yer verdim, mesela Risalefi Tasavur ve tasdik. O, o şeyle birlikte basıldı, Nirazi'nin Risalesi ile birlikte basıldı. Hı -hı. Ee, bu mantıkla ilgili tartışmaları hani şeyin yanında tenkih diye bir risalesi var. Tenkih'in yanında ikinci mantık bölümüdür. Yani mantıkla ilgili çok fazla metin yazmadığı için bir tenkih bir de bu tasavvur ve tasdik risalesi var. Evet. Ee, cısım bir damadın hudusla ilgili ve zamanla ilgili görüşleri çok önemli olduğu için onun öğrencisi olarak sadran ediyor acaba diye hudusül alem. Risalesine bakabilir arkadaşlar. Buduz hmm. Alem Risalesi var. Erlemin başlangıcına dair söylediklerinin burada şey e, hakikaten Kur'an yorumu ile ilgili detaylı daha teorik okumalar yapmak mefatül gaybı bakabilir. Yani bu te direkt tefsine değil ama de mefatül gaybı bunun arkasını, arka planını kuruyor. E, geçen an düşünür olmasını yansıtan şey şerhlerin e, ilahiyata şerhi var. Şifanın İlahiyat bölümüne şarhi var. Epheri'nin e, Hidayetül Hikmesine şarhi var. E, ve Hikmetül İşraka şarhi var. E, bakayım aklıma gelen başka. Yani pek çok önde gelen şeye metine şarhi var. Farklı gruplardan yani meşailerden gelen metinlere şarhi var. E, i̇şrakilerden gelen metinlere şarhi var. E, metinlerin kendi içerisindeki tartışmalara bakarsak aslında metinlerin Geç dönemde o şey, yani bence cürcani de şerh olarak görebiliriz onun metinlerini Tecride de şerhler göre, olarak görebiliriz. Çünkü o tartışmaları yansıtıyor. Çokça, çokça kullandığı metinler neler diye baktığımız zaman zaten bunu... Çok... <Gülüyor> <gülüyor> ha, şuraya koydum. Yani i̇bn Sina Sührever'de i̇bn Arabi, hani Hüseyin Nasr... Iı, Mola Sadra'yı tanıttığı zaman üç sacayağı olarak bunları koyuyor. Evet. Ama aslında bu Şiraz'daki gelişmeler açısından işte Deş'teki ve bence İyici Cürcani ekolinden gelen tartışmalar ve Gazali'nin perspektifi çok fazla razı. Tusi, razı bunlardan çok çok istifade ediyor Mola Sadra. Ya yani metinlerinde sık sık onlara atıf yapıldığını göreceksiniz. Özellikle Razi'yi çok kullanıyor. Sinaya atıf yaptığı çoğu yerde genelde eleştirmek için de olsa Razi onun... Yani Molla Sadr'ı okuyacaksınız. Razi de yanınızda bulunmalı. Susi de yanınızda olmalı ama en çok Razi'yi yanınızda olmalı. Fahrettin, Razi'nin metinlerini çok çok kullanıyor. Ee, Tarsel atıfları çok fazla, onu söylemiştim. Ee, onun şeyinde... Heh, mezahirinde mesela bu, e, hani o konulara ilgi duyan varsa mezahir ilahiyesinde çok geniş bir alan tamamen bu e, antik düşünürleri e, onların hikmet anlayışına gidiyor. Bir taraftan çok yeni bir şey yaptığını söylüyor ve bunun farkında mı diğer taraftan e, tarihteki isimlerle de kendisini ilişkilendiriyor. Yani mesela i̇bn Sinan'ın çokça yanlış anlaşıldığını söyleyip onun doğru okumalarını ortaya koymaya çalıştığı yerler çok fazla. Yine benzer bir şekilde antiklerin yanlış anlaşıldığını söyleyerek onun doğru okumasını ortaya koymaya çalıştığı yerler Mola Sadran'ın çok fazla. Şimdi şurada varlıkla ilgili görüşlerini ben biraz özetlemeye çalıştım. Çünkü hep şey diyoruz hani asal vücut ve bütün felsefe bunu yansıtıyor diyoruz. Ben biraz ona dair yani teorik anlatıyı biraz ona atıf etmeyi düşünüyorum. Uygun görürseniz. Tabii, buyurun. Ee, şimdi, e, birincisi, varlık ve mahiyet ayrımı ta Aristot'tan beri var. Ama mantıkta var. Mantıkta, hmm. işte kategorilerinde, e, ikinci analitiklerde vesaire topiklerde bunları atıflar var. Fakat bu, e, yani nedir sorusuyla vardır var mıdır sorusu arasındaki bir ayrım ve çok gerçekle tekabül etmiyor. Öncelikle ilgili perspektif yani bir şeyin bir şey önce olmasının öncelikli olmasının çeşitleri de de var, Isaguchi'de var. Yani varlıksal olarak öncelik, ondan sonra zamansal olarak öncelik vesaire hücüsü zaten bu tartışmalar yapılıyor. Mullah Sadra'ya gelmeden önce özellikle Razi ve Tusi kaleminde aslında gerçekleşen bir dönüşüm var bizim yöntemimizde. İlk bakmamız gereken yer burası. Varlık hmm. ve mahiyet ayrımı sonrasında bu ikisinin eli üzerinden yani dış dünyadaki gerçeklik ve zihindeki gerçeklik arasında bu problemleri nasıl tezahürler ortaya koydu daha detaylı incelenmeye başlandı. Özellikle razi aslında bir zihni varlık problemeti ortaya çıkıyor. Zihni varlık bir sinada var hmm. ama problem olarak razi ve sonrasında ortaya çıkıyor. Biz aslında geç dönemdeki tartışmaların önemli bir kısmında yani Nesülü Emir tartışmalarında zihni varlık tartışmaları mahiyetle ilgili daha gelişmiş tartışmalarda aslında bunun yansımalarını göreceğiz ve o yüzden Nesülü Emir kavramını türsede bile görebiliyoruz yani daha erken evet. dönemlerde var bu kavramlar var. Ama mesela Osmanlıya baktığımız zaman ana çatıda bu zihni varlık üzerinden gelen tartışmaları göreceğiz. Şimdi bir Damat burada varlık ve mahiyet ayrımında Birisinin önce gelmesi yani ikisinden bir tanesi eş zamanlı olamaz. Bir tanesi önceliklidir. Çünkü tartışma şöyle geliyor. Varlık mahiyeti uruz eder diyor İbn Sinan. Şimdi bu uruz birincisi hariçte mi? İkincisi eş zamanlı mı? Eğer mahiyete varlık uruz ediyorsa mahiyetin önceliğini bir kere öngörmemiz gibi. Yani dili itibariyle bizim bunu anlatıp içimiz Birçok evet. maliyeti öncelemeyi sanki savunuyormuş gibi. Ee, bir damatla bu geliyor ortaya. Bu tartışmanın başka bir unsur da Sühre verdiği de karşımıza çıkacak. O da varlığın e, ben içi boş diyorum, tam e, güzel bir terim değil, terimsel bir kullanım değil, ıslah bir kullanım değil ama anlamak için içi boş demek daha anlamlı geliyor bana. İzafi olduğunu söylüyor. E, zihni olduğunu söylüyor, ikincili olduğunu söylüyor. Mahiyet, aslında doğrudan mahiyetin öncü, öncü asaleti savunmak derdinde değil ama süre verdiği varlığın e, insan kurgusu olduğunu ve eklemlenen bir şey olduğunu söylemek derdinde. Evet. Şimdi izah, e, itibarilik tartışmasını kuruyor süreverdiği de. Bir taraftan süreverliği ile birlikte gelen varlığın varlığın itibarili perspektifi var. Yani sinas sonrası varlık ve mahiyet ayrımı, burada urus tartışmaları. Sonra şey itibarilik tartışması süreverliği ile birlikte mirdamatla birlikte asıl, asıl olan mahiyetti. sadraya geldiğimiz zaman işte o ilk dönemini açtıktan sonra aydınlandıktan sonra varlık asıldı. Şimdi varlık sadrada e, içi dolu bir kavram. Yani yoksa bu tartışmayı anlamamız çok zor. Yoksa biz mahiyetçiler gibi düşünürüz yani. O yüzden zihnimizi ne olduğunu anlamak için öyle kodlamamız gerekiyor. Her şeyin iki katinin kaynağı varlık. Bizim felsefede tartıştığımız bütün konular varlık varlık olduğu için Bizim ikinci derecede onunla karşılaşmamız sonucunda ürettiğimiz şeyler. Örnek vereyim. Biz A şeklinde tezahür etmiş bir varlıkla karşılaşıp, birçok o tür varlıkla karşılaşıp bunları genellediğimiz zaman diyoruz ki masalık, kedilik, insanlık, mahiyeti varlıktan üretiyoruz. Her bir varlık bize o doluluğunu da yatıyor. Onlar arasındaki ortaklık ve onlar arasındaki benzerliği biz donduruyoruz. Ve mahiyeti oradan üretiyoruz. Ee, Mahiyetten dolayı varlık dışarıda gerçeklik kazanmıyor. Yani bir mahiyet belirsiz bir şekilde, haricilik kazanmamış bir şekilde burada asıl duruyor da varlık onu uruz ediyor ve var oluyor değil. Varlık A şeklinde tezahür ediyor. Ben o tezahürle karşılaştığım zaman onu işlenden geçiriyorum ve mahiyeti üretiyorum. Hmm. Mahiyetin ikinciliği bu demek. Bu sefer de itibari olan kavram varlıkken Sadra'da itibari olan kavram e, mahiyet oldu. Mahiyet oldu. Evet. Her şey bu şekilde. Peki bu varlık nasıl bir şey? Yani e, bir kere varlık dinamik bir gerçeklik Molla Sadra'da. İçi dolu bir gerçeklik, dinamik bir gerçeklik, her şeyde var. Yani zihni varlık da bir varlık. Harici varlık da varlık. Ve her biri de Var, e, varlığı muhtelif derecelerde tezahür ettiriyor. Yani varlık mutlak bir gerçeklik. Onun masada, insanda, kedide ortaya çıkan gerçekliğiyle biz karşılaşıp onların ayrışımlarından bahsedebiliriz. Bu evet. yüzden varlık tek bir gerçeklik. Evet. Birçok tezahüre sahip. Birçok görünüm ve belirlenime sahip. Her bir birlik kazanmış durumu mevcut dediğimiz şeyler. Evet. Fakat Ve bu kazandığı birlik de sanki öyle sabit değil, işte dinamik yani ha. diyelim ki bir dışarıda gerçek bir varlık her zaman aynı varlık değil. Yani zaman evet. içerisinde değişiyor. Doğru. Dolayısıyla yeni bir mahiyet de kazanıyor. Bu ee, anlamda zaten mahiyet kazanmıyor çünkü bizim zihnimiz oradaki değişimi yani zihinsel durumumuz onu yakalayacak kadar hızlı değil. Hmm. Ee, bizim evet. bilgi perspektifimiz yani. Giriş seviyesindeki külli düşünme biçimimiz daha doğ, daha mahiyetler üzerinden düşünmeye uygun. Evet. O yüzden biz ilk önce akli me me me melekelerimizi mahiyet üzerinden elde ettiğimiz bilgilerle kuruyoruz. Hmm. O anlamda hani biz bizim dış dünyayla kurduğumuz irtibat hep büyük oranda mahiyet üzerinden gerçekleşiyor. Ve biz Burhan üzerinden aslında ilk önce irtibat kuruyoruz yani varlıklarla e keşfe geçmeye çalışıyoruz. Biz geliştikçe her birimiz bilgi birikimimiz de hani biz sizin söylediğiniz gibi varlıklar dinamik bir hareket halindeler. Biz de dinamik bir şekilde ilerliyoruz. İlerledikçe o mahiyet üzerinden elde ettiğimiz bilgiden daha doğrudan bilgiyi, Eşyayla karşılaşma türünde bilgi, huzuri bilgi diyoruz biz buna sürevergiden beri. Huzuri bilgi elde eder hale geliyoruz. Ama bizim aslında pedagojik olarak ilerleyişimizde e, zihnimizin, aklımızın, insan olmamızın dayattığı bir gerçeklik var. Biz mahiyet üzerinden eşyayla irtibat kuruyoruz. O yüzden varlığın dinamikliğini yakalayamıyoruz aslında biz. İlk olarak. Evet. Varlığın dinamikliğini yakaladığımız noktada zaten eşyayla hani karşılaşır haldeyiz. Daha hani irfan ya yani irfan meşrebinde esra ile artık irtibat kurabilir haliyle. Bu esvarın yolculukları içerisinde mesela ikinci yolculukta insan eşyan hakikatiyle ile ilgili bu tarz bilgiyi elde ediyor fena bir tür hani birlik duygusunu elde ediyor. Sonra geri dönüşü var. İşte keşiftan burhani keşfe geç öyle gerçekleşiyor. Yani bir tür hani mağaradan da çıkacak. Burhan ile konuşacak. O gördüklerini Burhan ile anlatır hale gelecek. O yüzden Burhan hem girişimizde hem de keşiften sonraki şeyde, iki yerde geçiyor sadraş sistem açısından aslında. Ee, bizim birbirimizle konuşmamız da Burhan üzerinden gerçekleşecek. Çünkü yoksa sal keşifte de irtibat kurmamız zor. Ee, bu benim ilk anlattığım versiyon giriş seviyesindeki Burhan üzerinden eşyayla kurduğumuz irtibat. Şimdi varlık dinamik her mevcut hareket halini, siz çok güzel onu söylediniz. Ee, yani varlığın dereceleri de kendi içerisinde sabit değil. Sürekli e, varlık, mevcutlar ortaya çıktığı anda itibaren de dönüşüyorlar. Aristo'dan beri çoğu felsefecinin, yani farklı ekolleri düşünürün bile kabul ettiği şeyi Mola Sadra yıkıyor burada. Zaten sonrasında çok tutulmamasının en önemli sebebi bu görüşü. Hem teşkil hem de daha çok problem olan cevheri hareket. Cevherde hareketi kim, hemen hemen kimse kabul etmiyor. Çok marjinal bir fikir bu. Evet. Ee, her varlık cevherinde sürekli hareket ediyor. Ben bugünkü sunum açısından bunun insandaki yansımasını daha çok önemsiyorum. İnsan da cevherinde sürekli hareket ediyor. İnsanın cevherindeki hareketi hem doğru eylemleriyle, hem de bilgiyle gerçekleşiyor. En çok bilgiyle gerçekleşiyor. Yani, yani bunun mekanizmasını bilgiyle çok iyi anlatıyorum. Evet. Ee, bizim elde ettiğimiz bilgiler bizim bir parçamız oluyor. Ee, bir tür böyle şey gibi düşünebilirsiniz. Hani jölemsi bir yapı gibi kendimizi düşündüğümüz zaman. Evet. Mesela nefsimizi, bütünlüğümüzü. Ee, Bildiğimiz eşyayı o jölenin içerisine alıyoruz. Düşünün, yani biz bir bütünüz jöle gibi bir şeyiz. Eşyayı içimize alıyoruz. Biz alıyoruz, evet. Ama biz de artık o eşyanın, eşya olmadan biz değiliz. Sadra bu değişim, bilgiyle gerçekleşen değişim cevherde değişim olarak görüyor. Daha önceki literatürde bilgi arizi bir değişimken, Muğla Sadra'da bilgi, insanda cevheri bir değişim. İşte bu isim. çok orijinal, çok yeni bir şey. Yani normalde evet, değişim... Evet, ama çok Arazılar üzerinden olur, işte cevher sabittir, hiçbir zaman değişmez. Ama Molda Sadra, hayır cevher de değişir diyor. Cevherde bir hareket var, bu da bilgi üzerinden oluyor. Yani burada Farabi de bir anlamda doğrulamış oluyor yani. İnsanın uğruğucu, işte mutluluğa olan yolculuğu, bilgiyle oluyor, entelektüel bir erdemle mümkün oluyor. İşte aslında o meşayi çizginin hani çarptığı bir duvar var. Duvarın en önemli problemini böyle aşıyor Mola Sadra ama şimdi bu aşmasına da tepki görmesini de anlamanız gerekiyor çünkü cevheri yani cevherde hareketi kabul ettiğiniz ama pek bir şey elinizde kalmıyor bir taraftan evet. yani böyle çok çok da problemli bir şey yani o yüzden herhangi bir sistematik kafan ister kelamcı olsun ister felsefeci olsun bunu kabul etmesi de kolay değil yani boşuna farabi ve ibn sina oraya kadar gidip orada durmuyorlar ve evet. e bilgiyi arazde görmek istiyorlar yani hem bizi dönüş Dönüştürüyor yani o teceritle bilginin arezi oluşu arasındaki problem hep bir gerilim olarak kalıyor Mullah evet. Sadra cehiri hareketle bunu çözüyor bu hareket yani e, din iki yansıması var ben size onu söyleyeyim Hı -hı. E, bilgi Mullah Sadra için varlığın modlarından bir tanesi Hı -hı. yani varlık tezahür ediyor dedik eşrada tezahürlerini konuştuk ama bilgi de bunlardan bir tanesi o yüzden zihni varlık da bunlardan bir tanesi bu bilginin tezahür ettiği şeyin adı da insan ama. Yani işte o jölemsi şey dönüşüyor sürekli. Bilgi evet. bizimle birlikte tezahür ediyor. Biz, bizimle birlikte bilgi de, hani varlık sürekli hareket halindeydi, bilgi de sürekli ilerliyor. Evet. İnsan o yüzden sürekli hareket halinde aslında. Diğer varlıklar da hareket halinde ama bilgi üzerinden insandaki bu tartışma yeni bir boyutta kazanıyor. Evet. Tecerüte biz burada çok iyi anlamaya başlıyoruz artık. Yani tecerütün mekanizması, Hareketi cevheriyle birlikte ve teşkikle birlikte, varlığın ile birlikte sadraat çok sistematik açıklanabilir hale gelmiş oluyor. Nefis, o yüzden molla Sadra için insan nefis özellikle, maddesel bir başlangıca sahip ve cevheri hareketle birlikte gayrı cismani bir şeye dönüşüyor. Yani nutfeden, tamamen maddesel, hatta bitkisel bir şeyden, tamamen akli bir şeye dönüşüyor. Aynı gerçeklik. Cevhar'da hareketi kabul ettiği için dualist bir yapıya ihtiyaç duymuyor. Aslında tam olarak madde ve suret ya da işte madde ve gayricismanilik, maddelik ve gayricismanilik ikiliğini aşan yeni bir dil kuruyor Molla evet, Bunu... Bu da çok orijinal bir şey değil mi? Yani e, nefis gayricismani değil, cismani olana başlıyor. Ama diye doğru ilerliyor, tekamül ediyor. İlerliyor, tek bir gerçeklik evet. ilerliyor. Burada bilgi de onunla birlikte ilerliyor. Bu şu demek, ve her duyu da böyle, yani standart şeyimizi yansıtacak bu dış duyular, iç duyular, akli e e eylemler, bunların her biri bizimle birlikte dönüşüyor. Şimdi bilgi de hareket halinde dedik, varlık hareket halinde dedik, bu evet. şu demek göre de onlar da değişiyor. Mesela Mola Sadr'ın burada okuyabilirsiniz ya da işte İbn Arabici İrfani Ekol'ün mesela oradaki Arif'e yani Veli'ye aksettirdiği özel perspektifi burada çok içerisine alıyor ama bence insanlığı da ilgili çok özel bir açıklama bu. Artık kişi iş duyusunda bile bebekkenki versiyonuyla büyük kendi versiyonu da aynı değil. Yani bir bebek masayı gördüğü zaman bir işte 15 yaşındaki insan masayı gördüğü zaman gördüğü dış duyuda bile şey ile işte kendisini geliştirmiş yetişkin bir insanın görüşü ile arifin olmasıyı görüşü aynı değil. Eşyaya bakınca hani süper kahramanlar oluyor duvarın arkasını görüyorlar. Evet. aslında dış duyu bile kişiyle birlikte evriliyor yani. Evet. İlgideki hareket de böyle bir şey. O yüzden aynı kalmıyor. O yüzden görme bir duyusu bile, işte duyma duyusu bile hareket halinde aslında. Öznesine bağlı yani. Nefis neyse nefis onun derecesinde ve evet. yerine göre aslında dış duyu bile maddeselliği aşabiliyor. Çok iyi. Yani nefis bir yandan gelişip, olgunlaşırken e, onun araçları aynı kalmıyor, sabit kalmıyor. Onlar da onunla beraber. Dolayısıyla e, görme yetisi, dediğiniz gibi belki eşyayı delip geçecekse derecede bir basiret e, kazanıyor. Ee, Bizim eşya sistemde gördüğümüz katmanlı, özellikle de maddesel olan ve maddesar olmayan arasındaki ayrımı, yani sıkı ayrımı Mola Sadra yerle bir ediyor. Evet. Şimdi teşkiki, hare hareketi ceferisi ve aslında her şeyin varlığın tezahürü oluşunu söyleyerek gerçekleştiriyor. Varlığın her şeyin, her şeyin varlığın tezahürü oluşu şu demek. Mesela bilinç. Mesela akletme. Bola sadra için bununla ilgili nüve masada da var. Mineralde de var, bitkide de var. Fakat onun varlık e, kuvveti yeterli olduğu için onu tezahür etmiyor. Bu. İnsan e, varlığının tezahür kuvveti sebebiyle çok daha kuvvetli olduğu için bütün alemin yani hakikatin tezahür ettirebilen bir hale geliyor. Yani İbn Arabi sistemindeki ayna gibi bir şey. Evet. Cem ediliyor yani insan. O yüzden Hı. mikrokozmos. Fakat bu cem edişini aktifleştirmesi bilgi süreçleriyle gerçekleşiyor. Her e, elde ettiği bilgi kendisinin parçası olunca onun içerisinde o dış gerçeklik e, tahakkuk etmiş oluyor. Yani içindeki mikrokoz ak, kozmos aktifleşiyor bilgi ve tecrübeleriyle birlikte. Çünkü Hı. bilgi ve tecrübe aynı zamanda insanın dönüştüğü şeyler. İnsan ağaçlaşıyor, insan işte elmalaşıyor vesaire böyle bu, bu bilgilerle evet. birlikte onların hakikati onun parçası haline geliyor. Mikrokozmosluğu ve alemin aynası oluşu e, tahakkuk ediyor böyle. Insanın. Bilgi Hı. üzerinden ediyor. Bir taraftan da bu e, aslında Varlık tek bir mod olduğu için, aslında insanın, diyelim ki dış duyusunun, akreliğin içermesi sadra sistemi için problem değil. Çünkü onun sisteminde zaten bilen de bir, nefis dediğimiz gerçeklik de maddesel olan ve maddesel olmayan diye ayrılmadığı için evin sinancı sistemde olduğu gibi, e gözün sadece maddesel olandan, yani maddesel olan nesneden beslenmesi ve maddesel organla bilgi elde etmesi şart değil. Bunlar sadra için ikinci şeyler. Onun için dış duy sistemin, yani sürecinde dahi nefis aktif. İnsani nefis aktif. O yüzden dış duyularda bile hayal ve akıl aktiftir. Bu da ilmisi inerci sistemde göremeyeceğiniz bir şey. İlmisi inerci sistem bu konularda daha, daha katıdır biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Hatta Gazali'de bile bu ayrım var yani bedensel, evet. Işte, evet. bedensel duyu ya da işte kalbi duyu, o ayırıyor. Evet. Ama tabii sadra bunun varlığı tek, onist bir bakış açısıyla izah etmek istediği için varlık tek hakikat olduğundan dolayısıyla farklı reçeleri yok. Tezahürleri var, dereceleri var. Ama tek bir e, varlık yani bu. Evet, bunun epistemolojide de yansıması böylece nef, yani nefsani bir birlikle ortaya çıkıyor. Evet. Evet, şimdi biz icatta vesaire de görüyoruz nefsin birliği tartışmasını. Hani Aristoteli geleneğin getirdiği bir tartışmada ama artık Mola Sadra'da bu nefsani birlik, nefsin birliği tartışması. Yani özellikle cevheri hareket ve e, itaat fikri dediğimiz bilgide bilen ve bilinenin bir olması. Yani jöle örneğini verirken dedim ya, artık o benim parçam oluyor. Evet. İttiadül akıl vel makul denir ama ittiad, bütün bilgide, İttiadül ilmi vel malum, alim vel malum da diyebilirsiniz. Bütün bilgi süreçlerinde bu iddia-sadra sisteminde var. Artık klasik meşale sistemdeki nefsin birliğini aşan daha kuvvetli bir birlik var. Yani. O yüzden her aşamada bizim insan dediğimiz bütünlük neyse o hep aktif. Ve akıl da bu sürecin içerisinde. Burada çok önemli bir şey de hayal yetisi. Mola Sadra e, hayali de kurucu ve aktif bir duyu olarak görüyor ve hayali maddesel kabul etmiyor. Hmm. E, hayal Mola Sadra için gayri cismani de biraz berzahi bir şeydir, e, duyudur. Hatta hmm. ahiretle ilgili görüşlerini de bunun üzerinden anlatacak bize. Yani insanın e, haşrini. ''Hayal sayesinde biz dışarıdaki neslinin benzerini içimizde üretiriz.'' Hmm. İbn Arabi'deki hayale benziyor. İbn Arabi'deki hayal de yaratıcı bir şeydir. Tanrı hayal üzerinden bir şeyi içinde yaratma becerisi verir, bahseder. Benzer bir şey Mola Sadrağı'da da var. Bilen, bilinen birliği de bunun üzerine kuruyor. Ben dışarıdakinin içimde üretiyorum, ben ve o ürettiğim şey biri olmuş oluyor. Hmm. Ben onunla birlikte dönüşüyorum, cevherimde hareket ediyorum. Ee, psikolojik birlik dediğim şey de bunlardan oluşuyor. Ee, bunu da bir de bir ilke daha söylüyorum olsa Sadra. insan diyor kuvvelerinin kuvvelerinden ibarettir. Yani insan dediğimiz şey çünkü şu sürekli cevherde hareket ettiği için sabit bir şey yok. Bizim bütünlüğümüz de, şey şeyafan da kuvvelerimiz sürekli. Ee, bir de hayal yetimizin sürekli üreticiliği. Hafıza ne peki? Yani bizim birliğimizi sağlayan şeyin Insanlık o sürekliliğinde değişiyorsa onu sağlayan şey değişimin tarihi gibi bir şey biraz. Değişimin tarihi. Bu da hayal tutuyor. Eee ahirette benim o yaşadığım hayata özgü, bana özgü bir şekilde bedenim o hayal yetim sayesinde yeniden şey oluyor, inşa oluyor. Eee ve bir, bir cehetten de benim iç dünyam dış dünyama dönüşüyor. Yani güzel yaşadıysam melekvari bir dış görünüşüm. işte vesaire. Kötüsünü ben üzerinden söyleyeyim diye. Bir insan çok kötülükler yaparsa hayvani bir dış görünüşle. Yani içi ya bu hayal ile birlikte aslında sürekli kaybedildiği şey. <Gülüyor> o kişiye has böylece bedensel haşri de yani gazalinin kendisine göre yarım bıraktığı şeyde e, teori üretme konusundaki işi de e, bedensel haşirle ilgili teori üretme işini de tamamladığını düşünüyorum. Burada hayalin işte İbn-i sistemdeki gibi aktif, üretken bir duyu olması çok önemli. Evet. Hem birlikte önemli, hem birlikte önemli, hem de ahirette kişiye has bedenin e, ortaya çıkmasında önemli olacak. E, burada hocam yani asatil vücut yanında ben Ontolojik birlik ve psikolojik birlik ile topluyorum o sadra sistemini aslında. Evet. Ontolojik birlikte bütün varlıkla ilgili tartışmalar, psikolojik birlikte de işte bu dediğimiz, bilgi dediğimiz, cevherde hareket dediğimiz, insan nefsinin maddeden işte şeye, ile gidişi dediğimiz bütün şeyleri birleştiriyorum. Yani sadra sisteminin bence özeti budur. Varlık kavramının önceliği ve onun dışında her şeyde bu varlık kavramını veren birlik, perspektifi hmm. ee, ve bunu da her aşamaya yansıtıyor. Dediğim gibi ahiret görüşünde bile e, varlık dilinin bir sonucu olarak biz ahiret hakkında konuşmaya başlıyoruz. Hmm. Ve insan için üzerinden bu artık bu dünyayla biten bir yolculuk değil. Yani aslında insanın tabii varlık sürecinin zorunlu bir bir sonraki aşaması olarak ahiretten bahsetmeye başlıyoruz. Ölümle bitmiyor. Yani zaten hayat ölümle bitmiyor ama insan anlatısı ölümle bitmiyor Mula Sadra. Evet. Neyse. Ahirette tabii devam ediyor ama bu varlığın e, dairesel olarak tamamlanması konusunda hocam biraz sanki eksik kaldı orayı biraz e, birleştirebilir miyiz? Yani mesela Sühreverdi'de Nurul Envar'dan yayılan bir e, varlık var. En azından tezahür ediyor. Ortaya çıkıyor. itibari olarak var oldular orada tepede e, ne var? Olma sadra Veya o e, daire nereden başlıyor? Nasıl devam ediyor ve nasıl tamamlanıyor? Yani aslında e, hani Sudur'un bir iniş dairesi olduğunu söylersek Hı. insanın bu bilgi süreçleriyle birlikte eşyanın hakikatini kendisinde toplaması yani bir mikro mikrokozmosunu aktifleştirmesi dairenin tamamlanması oluyor. Hı. Yani dış dünyadaki gerçekliklerin e, hakikatlerin en üst seviyede, artık o Arif'te olacak ama, sıradan insanda gerçekleşmesi bunu biraz zor. En Hı. üst seviyede bir, bir bütünlük içerisinde o insanda tezahür etmesi, o insanın varlığına dönüşmesi ile birlikte dış dünyada aslında bir kuvve olan durum, bütünlük kazanıp insanda tekrar huvuruca dönüşüyor. Hı. Varlık tekrar birlik kazanıyor yani onunla birlikte. Ee, böyle söylediniz, yani Başka yani anlatı açısından başlangıçla son birbirine sürekli dönüşen şeyler yani başlangıçta da varlık sonda da biz yine mehatla birlikte varlık üzerinden anlatıyı bitiriyoruz o anlamda hani anlatı dili açısından daireselliği öyle ben düşünüyorum Hı -hı. Ee, ama insandaki aynalık üzerinden daha çok yani iniş kafsine, çıkış kafsin'e dönüşmesini. Hâriçte aslında anlamlandırılmak ve birbirine bağlanmak için bekleyen gerçeklik dış dünya, alem. Evet. İnsan da onu birleştirmek için var. Yani dış dünyada bağımsız olan hakikatin tezahürlerini birleştirip e, tekrar zihniyleştirmek için var, aslında küllileştirmek için var ya da akliyleştirmek için var. O, evet. onu gerçekleştirdiği zaman e, bütünlüklü bir dış dünya aynası ortaya çıkıyor. Evet. Dışarıdaki bağımsız, makrokozmostaki dağınık olan gerçeklikten daha kuvvetli bir şekilde aslında varlığı birleştiriyor kendisinde. Ama Peki bu, bu o kozmolojisinde hayranı... hocam, sözümüzü kesiyorum, yani dış dünyada hakikaten dağınık e, bir gerçeklik mi var? Yani öyle mi düşünüyorum Allah'ın sadrağı cihetinden bunu... Ya böyle sorularda hocam benim biraz şüpheciliğim vardır, tekrar okumam lazım. Dış Dünya, dış dünya bir gerçeklik, dağınık bir gerçeklik, tamam. İnsan da bunu sanki puzzle'ı toplayacak, tamamlayacak bir e, fon gibi insan. Bu fon üzerinde e, bilgileri edindikçe o dış dünyadaki gerçekliği, e, o puzzle'ı tamamlıyor ve e, alem, daire tamamlanmış oluyor onun şahsında, ayna gibi tezahür ediyor. Bu belki doğru ama acaba işte dış dünyada hakikaten öyle e, yani insan tarafından çözümlenmesi, anlaşılması ve e, hakkının teslim edilmesi gereken dağınık bir gerçeklik var mı? Yani bu eleştirilebilir yani. Özle, gizli ne biliyor musunuz? Hmm. Bütün alem insan için var. <gülüyor> evet. Anlatılacağım yani bütün alem insan için varsa Eleştirmezsiniz Hı. bu söylediğim. O bir tanemiz için yoksa evet. evet. O şekilde deriz. Bilmiyorum yani bilinmek için alemin yaratı hani o, o bilinmek istedi. Ahbaptü ene orife o olayı biraz buraya yansıtıyor. Ee, gibi yani. Ha, ama yoksa insanın varlığını da çok anlamlandırmak pek mümkün değil yani. Gerçekten bir anomali insanın varlığı da. Evet. seferlerde de dikkat edersiniz çok insan merkezi. Aynen, aynen. Yani. Yani. Evet ama e, hep insan üzerinden gidiyor. Yani o insan yeter ki geri dönebilsin. Evet. Modern insan e, kavrayışları var artık hani transhumanizm, posthumanizm gibi. E, bu dönüşüm sizin anlattığınız o insanın e, jöle gibi e, bilgileri içermesi dönüşümüne benzer bir şey mi? Yani acaba bu da onun aşamasından bir tanesi mi? Ne diyorsunuz? Yoksa... Yok, orada, yani, yani sonra... hı -hı. Evet. Yani şey herhalde son kale insanın merkeziliği diye düşünüyorum ben açıkçası. Hı. Ee, hı. Aşılamaz herhalde insan değil mi? Yani ben de öyle düşünüyorum. Yani biliyorum. Yani şöyle aşılabilir hı. ama o aşıldığı dünya nasıl bir dünya olur? Hı -hı. Onun çok e, karşılayabilir miyiz onu bilmiyorum. Bir de tabii şöyle bir şey var. E, biz insan merkezli diyoruz ama... Belki de insanda tezahür eden bir varlığın dışa vurumu, hmm. alemin zorunlu bir sonucu. Yani o bilinmenin insanda tezahür eden bir durumu var. Bu her, yani koşul ve şartta tezahür edecek. Evet, evet. Yani alemin bilinmesi, akledilmesi, külli olarak bağlanması birbirine hmm. her koşul ve şartta tezahür edecek. O yüzden her tür duruma rağmen insan veya bir şeyler, akletmeye, yani o bilinç durumunu dışarı çıkarmaya hmm. devam edecek gibi. Yani varlığın zorunlu sonucu olarak da belki böyle bir varlık olarak biz ortaya çıktık. Evet, doğru. Hani insan merkezli olmasa bile bir şekilde bilincin, hmm. yani bu şekilde organik bir şekilde bilincin, yani hani üretilen yapay birinci kastet. Evet. Evet, yani organik dediğim şey birbiriyle ve eşyayla, bağlanan, yeni şeyler üreten, makinamsı yani veriden belirli sonuçlara çıkaran tarzı olmayan demek. E, ne bileyim ahlakilik mesela doğuran. Yani bu da akrilik gibi bir şey ahlakilikti. Yani sanki alem zorunlu olarak böyle bir varlığı çıkarıyor kendi içerisinde. Evet, evet. Yani bilin, bilinen bir şey alem. Hani, yani bunun yani, bir bileni olması lazım. O bilen zaten onun tezahürü olarak... E, alemi yansıtıyor. Yani belki de yani bizim zihnimiz olmasa, bilincimiz olmasa zaten alemde olmayacak yani. Bir anlam olmayacak ya da. Ee, çok derin tartışmalara girerdi de. Ee, evet. Ama Molla Sadra gerçekten çok orijinal bir şekilde, özgün bir şekilde çok yeni bağlamlara e, vurgu yaparak e, bir sistem kurmuş. O zaman hani İslam felsefesinde ya da İslam düşüncesinde ee, onun hak ettiği bir yer var ya, yani, gerçekten de, konumlandırmak var. istersek... Biraz haksızlık var açıkçası haksız... Mullah Sadra'ya karşı. Yani bana göre i̇bn Sina Sina'yı e, böyle aşacak bir pozisyonda duruyor bu anlamda. Yani. Ee, yani şöyle, hmm. ben Mola Sadra'nın modern dönem açısından usul olarak da iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Hmm. Şimdi İbn İb İb Sina iyi İb bina Mola Sadra yokunda onda İb da İbn Sina'yı görür. İbn Arabi özellikle İbn Sina İbn Arabi'yi görür. Sühre verdiği bina sühre verdiği görür. Bir de kızar. Yani çarpanmış sistemini hale getirmiş diye kızar. Sadra'nın bir derdi var ve bütün bunlar onun sisteminde çok kendisi olarak var, çerçeveleri var. Fakat çıktıya baktığınız zaman başka bir şey var. Kendisininleştiriyor. Evet. Aslında bilgi de böyle bir yani şey. Bu akılla ilgili söylediğimiz şey bilgi içinde var. Yani biz felsefe tarihi yapıyoruz diye çok eleştiriliyor ama bence felsefe tarihi içinde var. Ee, biz metinlerle, kişilerle, teorilerle haşır neşir olduğumuz zaman belki o yüzden bu bilgideki birlik görüşü çok çekici geliyor Mala Sadran bana. Ee, bize o gerçeklik kazanıyor. Ve artık o Sadra'nın bilgisi değil, yani Sadra'nın kitabındaki veri değil, ben de organik, bana ait, benim dertlerimle, benim zamanıma taşınmış bir soruna dönüşüyor. <gülüyor> ee, Sadra bununla ilgili de çok güzel bir örnek bizim için. Yani artık Aristo, Aristo değil, yani bildiğimiz Aristo değil, i̇bn Sina aynı şekilde, yeni bir çerçevede bunların hepsini nasıl bir araya getireceğimizi söylüyor. Fazıl Rahman 1975'te iyi bir kitap yazdı. Mesela o orijinal olmadığını söyler mi Ola Toplanmış bir Eleştirerek lektik. mi söylüyor? Evet. <gülüyor> ya eklektik mi diyor? Ne diyor acaba? Evet, o çok Hı. orijinal olmadığını bu yani olan şüpheleri Sina, İbn Arabi ve şeyi birleştirdiğini söylüyor. Hı. Ama ben tam tersi tarihten. Tarihin kişiye, döneme mal edilip yeniden üretime nasıl dönüşebileceğinin en iyi örneklerinden bir tanesi olduğunu evet. düşünüyorum. Bütün evet. İbn Sina okumaları da öyledir aslında bakarsınız. Yani Tusi'nin İbn Sina'sı da öyledir. Razi'nin İbn Sina'sı da öyledir. Hı -hı. Ee, evet. Bütün büyük düşünürler bunu yapıyor aslında. Bizim de Hı -hı. bugün yapacağımız şey sadece biraz özgüvenli. Hı -hı. Kendi dertlerimiz de farkında olarak bu metinleri okumak. Hı -hı. Yani bence de iyi bir sentez yapmış. Öyle ya işte söylemiş bu çok güzel. İbn Sina bunu söylemiş, bu çok güzel dememiş. Buradan e, edindiği bilgileri kendi sisteminde sentetik bir yolla birleştirmiş ve çok özgün bir şey ortaya çıkmış. Dediğiniz gibi bunun içerisinde bütün bu olan şüpheler farklı e, bireyler olarak dışa çıkmış yani. Şimdi biz de değiştik bu sunumdan sonra. Yani bizi bile etkiledi. <gülüyor> artık aynı şekilde bakmayacaksınız yani. Evet, artık aynı şekilde bakmıyoruz olaylara. Hakikaten şu saatten sonra çok şey değişti dünyamızda. Ee, jöle şeyimiz bayağı genişledi içimizde büyük bir büyük şey oldu. Bakmazsınız, biraz anlaşılır olsun diye. Çok öcür. güzel oldu, çok, güzel, çok harika. <gülüyor> Bu tarz böyle evet. semboller daha bilgiyi anlaşılır hale getiriyor. Ee, hocam bir saat 20 dakika oldu yani. evet. sunum. <gülüyor> Çok güzel oldu. Yani bıraksak dinleyeceğiz tabii. Ama sanırım zamanımız sınırlı. Daha sonra da programlar olabiliyor aynı cloud üzerinde. O yüzden ben arkadaşlara döneyim. Sorusu olan varsa sorsun. Bazen çok açık anlatmak. Hani ya artık her şey bu kadar. Bunun üzerine ben soru sormayayım da denebilir ama biz yine de soralım. Arkadaşlar sorunuz var mı Sümeyye hocamıza? Benim bir tane var Hocam. Heh, böyle. Sen var. Ee, hocam şimdi şey dediniz ya varlık ve mahiyet hakkında, varlık A şeklinde gözükür, işte yani çeşitli masalar oluşur. Daha sonra biz çeşitli masalardan masalık mahiyetine kavuşuruz. Ama varlığın A şeklinde var olması için A mahiyetinin daha önceden var olması gerekmez miydi? işte burada içi dolu, içi boş yine çok iyi terim değil dedim ya varlık Hı -hı. içi dolu bir şey o yüzden sizin söylediğiniz şekilde olması için varlığın boş bir durum olması lazım boş Hı -hı. bir varlık var olma becerisi ya da var olma durumu ona tezahür edecek mahiyet burada dursun mahiyet burada duracak, ona varlık gelecek dediğiniz zaman aslında şu benim varlığın içi dolu dediğim şeyi siz dışarı koyuyorsunuz. Benim söylediğim şöyle, bu mahiyetin içinde sizin varsaydığınız şey zaten varlık, tamam mı? O yüzden varlıkta bütün o hakikat var, önce o var. Sonra siz onu ayrıştırıyorsunuz, bu varlık, mahiyet üzerinden giden şeyi, yapıyı kuruyorsunuz. O zaman külliler de ona göre daha zihni şeyler, kendinde evet. bir varlıkları yok yani. Evet. Tabii Anlamın kimin zihni, şey gelecek biliyorsunuz geç dönemde artık hani daha âli zihinler ve daha insan zihni arasında ayrımlar da yapılacak. Sadra o anlamda mesela Ayyan Sabite'den bahsediyor. Ama ayan Sabite mesela yine kendinde bağımsız değil, sülden de bahsediyor mesela, Müslü Eflatuniye'den. Ama onlara şey diyeyim, varlığın kokusunu almışlardır diyor, bağımsız varlıkları yoktur. Şimdi Müslü Eflatuniye'nin varlığı insan zihne bağlı değil. Zihni varlıkların varlığı, insan zihni var mı? Süleyman Efendi'nin varlığı, aleyzihni, tanrısal, tanrısal bir şey sayesinde ortaya çıkıyor. O anda hani biraz, hani sizin söylediğiniz gibi mahiyet bir tür bütünlük çeren bir özsel duruma açık bir yer varmış gibi ama o bile bağımsız varlığa sahip değil yani Sadrazam. Anladığım hocam. hocam, teşekkür ederim. Semra, Merve'nin bir sorusu var. Ee, yazmış sanırım mikrofonu problemli. Ee, Molla Sadra'nın ilimler tasnifi nası, nasıldır acaba diyor. Hani diğer ilimlerin hepsini sentezleyen bir alim olarak böyle Öyle bir sorusu var. Buyurun evet. Merve, Merve'ye teşekkür ediyorum. Yani beni şey söylemek zorunda bıraktı. Ben bunu yazdım <gülüyor> demek zorunda bıraktığı için teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani aslında ben e, mantık ahlak, ilimler tasnifinde Sadra'nın çok hani bariz, ortaya çıkan bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, Şerhlerin de tasnifi ile ilgili görüşlerini biz görüyoruz. Orada genelde içinde bulunduğu şeyin literatürün yansımasını görüyoruz Sadra'da. Yani, e, yani Eperi'nin yazdığı şerhler mesela daha i̇bn Sinacı sistemi anlatıyor. Orada işte Sühreverdi'nin miktarla ilgili bir tartışması var birazdan metafize taşıyan. Ona eleştiri getiriyor vesaire. Ama çok böyle evlisinacılık e, bir metinde evlisinacılık dili aşmıyor. Işte. İksirülerfi'nde bir tasnifi var. Orada daha e, e, yani İvan'a vesaire benzeyen bir perspektifi var Kershain'in. Ona benzer bir şeyi devam ediyor. Revizyonlar yapıyor sadece. E, bunları tabii işte şey gibi Fazluraman gibi bu kişi çok da e, büyük bir şey yapmamış diye görebileceğiniz noktalardan bir tanesi yani ilimler tasnefi görüşü. Fakat ben böyle şeyde daha çok şöyle yorumluyorum. Çok derdi değil. İlimler tasnefi üzerinden yeni bir şey koymak gibi bir derdi yok. Çünkü zaten o bütün her şeyin varlığın dili olarak yürüldüğü için e, biraz işte o yani cevheri hareketteki eleştiriler gibi pek çok ee, işin aslına tekabül eden noktalara geldiğimiz zaman pek çok ayrım eriyor onun sistemi için. Yani her şey varlığın yansıması olduğu için bu ilimler tasnifi tartışması da çok ikincil kalıyor. Her şey varlığın tartışması, her şey varlıkla ilgili ilimlerin muhtelif e, şeyi, bütün e, en yukarıda varlığın dilini kuran ilim var, en önemli kısmı orası gerisi onun altında değişebiliyor. Ee, ondan sonra dediğim gibi metinlerin tasnifler var. O tasnifler çok benim görebildiğim özgün değil. Daha kime, kimin metinini şerha şey yazmışsa onu yansıtan şeyler. Ee, çok özür dilerim. Ee, burada mesela farkını yine nerede koyuyor derseniz felsefe tanımını da koyuyor. Bu tasniflere yer verdiği yerde. Yani işte talikatta, İbn-i Sinan Şifasna yazdı talikatta, bilimler tasnifi tartışması çok orijinal değil ama onun girişine bir felsefe tanımı koyuyor. Hakikatin bilgisiyle ilgili metin koyuyor. O kısımda orijinal mesela asal Çünkü derdi asıl orada. Şey de değil. Tasnifin kendisinde çok büyük bir yok. Hocam Merve ikinci bir soru sormuş. Ee, acaba Allah tasavvuru nasıl ya da Tanrı anlayışı nasıl? Ee, orada da yani kelamdaki tartışmaların yansımasını da görürsünüz. Hani İbn-i sistemdeki yansımaları da görürsünüz. İkisi de var klasik ilim, ilim, dini ilimlerdeki metinlerdeki tartışmaları da görürsünüz. Yine kendisine has ayet yorumları da var. İlmler birisi şey, perspektifi çok önemli. E, mumbasıt varlık diye bir şey var. Bu biraz hani Tanrı'nın hiç bilinemeyen yönü, o mutlak hani şeydeki yeni Eflatuncu tenzihi en çok yansıtan kısım vardır ya hiç hakkında konuşamayız. E, çok değildir işte maddesel değildir vesaire. Bilebildiğimiz hiçbir şeye benzemez. Bu yönü hakkında zaten konuşamıyoruz. Fakat bir de Tanrı'nın aleme dönük yönü var. İşte varlık dediğimiz şey bu aslında. Mutlak olarak hakikat dediğimiz Tanrı'nın aleme dönük yönü. Bizim bilebildiğimiz yönü yani. Alem dediğimiz de İbn Arabi sisteminde olduğu gibi bunun tezahürleri. Yani işte çocuğu, çocuğu annenin merhametinde onun merhametin tezahürü, varlık kazanıyor vesaire bu şekilde. Buna mumbasıt varlık diyor Mullah Sadra. Yani alemde tezahür etiş eden sıfat ve e, isimleri ve fiilleriyle Tanrı'nın bir yönü var. O mumbasıt varlığa benziyor. Bir de Tanrı'nın mutlak hakikati var. O yönü hakkında hiç bizim konuşmamız mümkün değil. O mutlak bir birinemezlik olarak. Yani, Evet, teşekkürler hocam. Arkadaşlar var mı başka sorumuz? Evet. Sanırım yok hocam. Evet, Ağzını sağ arkadaşlar Ama i̇bn Arabi Sistemi üzerinden onu daha iyi anlayabilirsiniz bu cihetten. Biraz onları izliyorum. Benim Hı -hı. bir sorum olacaktı. Müfi Müfide dinliyoruz. E, e, hayırlı Hı -hı. akşamlar öncelikle. E, hocam, e, Molla Sadra'nın as aslında hani o cevherin dinamikliği dediğimiz zaman biraz böyle bir at devirilmesi hani modern zamanda biraz daha insan kuleştine atakta bulunduğu. Ee, e, biraz daha hani ucuna atılmıyor hani biraz daha modern düşünüyor sanki. ben yanlış düşünüyorum. Benziyor biraz yani bu Demet perspektifine de benziyor mesela hani insan. E, Sabit değil. İnsan bütün bildiklerinden bir, toplamı gibi bir şey vesaire benzeyen yönleri var. O yüzden zaten Sadra işte bugünden okuduğunuz zaman çok dikkat çeken yorumlara tabi tutulmuş. Yani mesela e, fenomenolojik gelenek ile Sadra arasında çok benzerlik kurarlar. İşte şeyin çalışması var erken çalışmalardan bir tanesi. Alparslan çıkmayan çocuğun, Hoca'nın yani mesela Haydager ve Sadra. Yani benim çalışmam mesela biraz benziyor. Internationality üzerinden. Yani bu fenolojik gelenekte de, analitik gelenekte de önemli bir tartışma bir yönelimsellik. Evet. O yüzden hani modern tartışmalardaki bazıları VT'de benzetirler bu ailemdeki hareket vesaire üzerinden. Benzeyen yönleri var. Ama tabii o bir klasik düşünür aynı zamanda. Yani modern dönemde tabii... Yani ne olursa olsun sadrağı sistemi mesela salt bir solipsizme gitmez, salt bir anlamsız hareket içerisinde kalmaz. Hep bir şey var, hep merkezde tanrı var ve ilahi olana yöneliş var yani. O anlamda radikal bir şekilde modern tartışmalardan ayrışıyor. Ama yapısal olarak hakikaten özellikle dinamik perspektif cihetinden özellikle fenomenolojik gelenekteki tartışmaları çok benzetiyorlar. Evet Molla ismi de boşuna verilmemiş yani aslında <gülüyor> radikal klasik bir düşünür değil mi hocam yani Molla Marmarda evet. sadece Nişilazi ama Molla Sadra Sadrül yani. evet. Sadru de deniyor da ben o kısmını Sadrül Mutelehin Evet. Var mı arkadaşlar başka sorumuz Son 3 dakikamız programı kapatmak durumundayız. Ee, sanırım yok. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel oldu, çok açıklayıcı oldu. Ben çalışmalarınızın devamını dilerim. Umarım bereketi, feyzi artar. Yani e, buradaki arkadaşlar e, istifade ederler. Sonraki sizlere de e, hayır dua alacağınız bir şeye dönüşüyor. Bu daha da devam ediyor. İnşallah, inşallah. Biz devam ediyoruz. Epeydir başladık, devam ediyoruz. İnşallah Rabbim fırsat verir, yine devam ederiz. Aşkla, iştiyakla sizin gibi değerli katılımcılar olunca, hocalar olunca daha da güzel oluyor. Hocam tekrar teşekkür ederim. davetimizi icabet ettiniz, katıldınız ve bizleri aydınlattınız. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar programın sonuna geldik. İki hafta sonra inşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.